Bir önceki videoyu dikkatle izlediniz mi? Peki, spout'un gerektiğinde geri geri gitmekte neden zorlandığı üzerine kafa yordunuz mu? O halde bu durumun, motor milleri ile yüzey arasındaki sürtünmenin yetersiz olmasından kaynaklandığını anlamışsınızdır. Şimdi, motor milleri ile masa arasındaki sürtünme kat sayısını artırmak için, millere elektrik bandı sarıyoruz. Bu sayede spout bir engele çarptığında, Derhal geri vitese takabilecek. Böylece spoutun hızı artarken, çevresine tepki verme süresi azalacak. Bakalım fark var mı? Delirdi seninki. Bir an önce buradan kurtulmak için can atıyor. Dışarı çıkıp oyun oynamak istiyor. Yani bu son işlem hem karşılaştığı engellere yani çevresine verdiği tepkiyi hızlandırdı hem de hareket hızını arttırdı.